Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk. Çok şükür, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Geçtiğimiz hafta öfke ve nefret konusunu konuşurken şöyle niyete kısa bir girizgah yaptık. Bu haftaya bıraktık. Yani Peygamber Efendimiz'in ifadeleriyle de niyet öyle bir şey ki hem düşünceleri amellere çeviriyor, bu amellere de değer katıyor. Niyet nedir abi İslam literatürüne göre? Niyet bizim amellere yani yapacağımız, yapacağımız işlere başlamadan önceki düşüncemiz. Yani bizi e, diri tutan, yolda tutan, bizi yolun sonuna kadar ulaştıran düşünce yapımız. Yani örnekle vermek gerekirse biz yola çıkmak için arabaya bindik. bir Arabaya bindiğimizde marşa bastığımızda motor çalıştı niyet aslında o motorun çalışması o benzinin o motora gitmesi hı hı. yani ilk başlangıçtan yolla giderken de hı hı. yolun sonuna vardığında da yani yolda giderken motor çalıştırmak zorundasın sonuna kadar bizi götüren düşünce yani e, fiillerimiz meydana gelmeden önce zihnimizde o fiili neyle tasarladığımız diyebilir miyiz? motivasyon mi? kaynağımız hı. Aynen. Motivasyon kaynağımız. Yani bizi işin sonuna kadar götüren. Yani aslında niyette çok farklı bir kavram var. İnsanları hep hedefle karıştırıyor da. Bizi sonu olmayan bir yolculuğa çıkaran. Hı hı. Çünkü bir örnek vermek lazımsa bir insan niyet etti insanlığa hizmet etmek için bu işin sonu yok. Hı hı. Yani sen hizmet etmek istiyorsan mühendis de olursun doktor da olursun Atıyorum bakkalda olursun, metalcıda olursun, mobilyacıda olursun. Yani olursun da olursun abi. Niye amacın hizmet etmek? Yani başta dedin yani ya, düşünce diye evet. niyetlerimiz. Şöyle bir şey var abi Bediüzzaman Hazretlerinin bir sözü var. Yani ben işte bütün ilim hayatımda dört kelime dört kelam öğrendim. Bunları sayarken manayı ismi, manayı harfi, niyet ve nazar diyor. Niyet gerçekten de dediğin gibi çok önemli. Bir fiile başlamadan önce düşünce yapımızda o fiili bir şeyle tasvir ediyoruz. Ya bu Allah rızası için oluyor ya da Allah rızasının haricinde bir şey oluyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dört büyük hadisin başı. Hı hı. Yani birinci hadis diyor ki ameller niyetlere göredir. Aynen öyle. Yani amelden önceki niyet bozuk olduğu zaman nefis Aynı için, için olduğu zaman ameli bozuyor. Bu bozuk amelden sonra insan fiillerini sahipleniyor. Allah Zülcelal'i unutuyor. Bu defa ikinci fiile giderkenki niyeti bozuluyor. Evet. Bir sonraki fiilde de yani bir sonraki amelle de işte de hı hı. niyetin bozuk oluyor yani. Tabiri caizse art niyete giriyor. Yani niyet bozuk olduğu zaman ikinci fiilde bozuluyor. İkinci fiilden üçüncü fiile giderken o da bozuluyor. Bir bakıyorsun ki hayatın o ilk baştaki bozuk niyetten itibaren yani o gömleğin yanlış iliklerinin ilk düğmesi olur ya. Evet, bütün gömleğini tek tek bütün düğmeden hepsi yeri değişiyor. Hı hı. E ne yapman lazım? Komple düğmeden hepsini bir açıp, hı hı. baştan bir niyetini toparlayıp, ondan sonra ilkleme devam etmen gerekiyor. Yani Müslümanın hayatının bir noktasında durup, öyle bir düşünüp, niyetlerini tazeleyip yola yeniden yola çıkması lazım. Yani buradaki mesele aslında gene nefisle mücadeleye dayanıyor bir ucundan. Hı hı. Yani nasıl özetlemek lazım diye. İşin ucunda niyeti halisane ettin, ilk düğümü attın, bundan sonraki sırayı toparladın, düzelttin, gittin. İşin sonucu ne? Allah'ın rızası, Allah'ın rızasını kazanmak için yapman lazım? Hizmet etmen lazım, razı olman lazım. Peki abi niyet konusu hani konuşulduğu zaman bugün günümüzde böyle çok fazla insanların kullandığı bir tabir var benim kalbim temiz. Hani amel yok, namaz yok, oruç yok. Yapmıyoruz, etmiyoruz ama kalbim temiz deyip işin içinden çekilmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey var mı? Abi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadar temiz olamazsın. Hı hı. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün en az 80 defa istifa çekerdi. Her gece namazı kılardı ki birçok defa ayakları namazdan dolayı şişerdi. E sen onun kadar temiz misin? Yani buradaki temizlik farklı bir şey yani. Olay bambaşka bir şey. Aslında oradaki dürtün efsani. Hı hı. Yani sen niyetlerin Allah rızası için olmadığında nefis seni her zaman taklayı getiriyor Yani geçen derse de konuşmuşuz ki iki ders hı. öncesi de Yani o temiz kalpli meselesini geç biraz. Yani o başka bir şey. Hakiki niyet sahibinin niyeti amele dönüşür diyebilir miyiz mutlaka? Aynen öyle. Çünkü temiz kalpli insanlar yani tabiri caiz de diyorum, peygamberlerdi. Yani insan eşittir, hata yapan olduğu için kalbinin temiz olmasının ihtimali yok. E bizim burada niyetimiz ne? Allah rızası. Allah rızasına giderken yapmamız gereken ne? Önce kalbimizi temizlemek lazım. Kalbi temizlemenin yolu da şeriata uymak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak. E günde en az Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 80 istifa çekiyorsa bizim Bin çekmemiz lazım. Peki abi, e, yani bir Allah rızası dedin ya, hakiki bir niyette ne olması lazım? Yani bir Müslüman ben bir şeye niyet ettim dediği zaman o niyetinin e, hareket noktasının ne olması lazım? Abi, önce ihlas. Hı hı. Yani bütün amellerin başında ihlas, samimiyet. E, hani tabirca ise o iç senlik diyoruz ya, hı hı. onun olması lazım. Yani senin bir işin içinde samimiyetin, işin sonu gene sevgiye de bağlanıyor. Samimiyetin olmadığı sürece sen o işte sabit kadem olamazsın. Yani insanın niyetinin başına ya da amelinin sonuna bir şey koymaması lazım diyebilir miyiz? Allah rızasından başka. Bundan başka koyduğumuz her şey niyetimizi bozuyor, o da amelimizi bozuyor diyebiliriz. E diyebiliriz. Bugün yolda giderken yani hepimiz karşılaşıyoruz. Birisi geliyor yolla kaldım. Bir beş lira yol parası vermişsin. Bir sürü ekmek alacağım. iki lira ekmek parası vermişsin. Sen burada Allah rızası için geldi senden talep etti. Sen de Allah rızası için o sadakayı verdiğinde senin için sevaphanesi dolmuştur. Senin işin orada bitmiştir. İşin bitmez. Eğer dersen ki ya bu benden parayı istiyor da kim bilir kaç kişiden almıştır. Bunlar abi günlük. Yüzlerce binlerce lira kazanıyor böyle. Dersen geçmiş olsun niyetin bozuldu. Senin niyetin orada sadakayı verip Allah'ın rızasını kazanmaktı niyet etti. Ama o niyetin içine nefsinin e, illetlerini karıştırdın, peşini kurcaladın, içini içindeki bir ucuğu da kattıktan sonra e, senin niyetin bozuldu. E bir sonraki firine de etki ediyor gene. Ya ben buradan şunu anlıyorum. Müslüman bir niyetle bir amel yapar. O ameli de Allah'a teslim eder, kendisi bundan kendisine hiç pay çıkarmaz. Ya amelin etrafında dolanmaz. Hani biz yaptıktan sonra dolanıyoruz ya. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Yani unutulmuş tabir var ya. İyilik yap denizat, balık bilmezse halık bilir. Yaratan bilir. Yani onun hikmeti yani. Sen oradaki balığı geç sen direkt Allah için yapıyorsun zaten. Yani şöyle bir şey unuttuklarımız aslında bize kalan amellerimiz. Hatırladıklarımız. Demek ki birazcık nefsaniyetimiz karşı işin içine. Tabii ki ya yani bütün amellerimizde %100 ihlaslı olmak zor. Bu sende dediğin gibi %100 bir kalp temizliği gerektiriyor. O da peygamberlere mahsus bir sıfırdı. durum. Ama o ihlası yakalamak için azami derecede bir gayret göstermemiz gerekiyor tabii ki. Abi yani her daim nefisle mücadele etmen lazım. Geçen derse de gene yine iş nefis meselesine. Senden büyük düşmanın nefsindir nefsini yenmek için her zaman niyetini diye tutmak zorundasın. Her zaman niyetini tazelemek zorundasın. E niyetini tazeleyen adam her zaman yanlışını, kusurunu, eksini gören adamdır. Şöyle bir benzetme yapabiliriz sanırım. Bu büyük cihatta, nefsimizle yaptığımız büyük cihatta niyetimiz bizim silahımızdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ya yani bir insan hem silahımızdır, hem kalkanımızdır, hem zırhımızdır. Yani insanın zaten hani düşünsen savaş meydanına giden bir insanın kılıcı, zırhı, kalkanı yoksa savaş meydanında olduğunun bile farkına varamaz. Onun farkındalığını bile yaşayamaz. Nereye geldik biz? Ne yapıyoruz burada? Amacımız ne? Heh, i̇şte geldim. Mesela. o. Amaç, amaç, niyet, hedef. Bugün ya hani artık Türkiye'de de çok popülerleşti ya kişisel gelişim kitapları işte sen yaparsın, edersin, hedeflerin var, başarırsın. Ya bu kitapların amacına ulaşmış olması durumunda şu anda Türkiye'den bir yüz tane Zuckerberg, bir yüz tane Elon Musk bir yüz tane de Apple'ın CEO'sunun adı neydi? Steve Jobs. Bir yüz tane de Steve Jobs çıkarmamız lazımdı ama çıkaramadık, başaramadık. Neden? Niye başaramadık abi? Abi hedef bir nokta. Hı hı. Hedefin senin neydi? Otdi'de mühendisliği kazanmaktı. Otdi'de mühendisliği kazandı genç arkadaşım. Hı hı. Sonra sonrası yok ki işin. Yani adamın amacında e ki ben arkadaşım yazılımcı olacağım bu dünyada bir numara olacağım. Yani bu gayrimüslimde de var. Buna hedef dese de hedef değil aslında. Bu onun için bir niyet. Dünyada bir numara olabilmesi için çiğnemesi gereken bir sürü adam var. E bunun için de bunu Otdi'ye gitmiş, Boğaziçi'ye gitmiş, İtü'ye gitmiş falanca Oxford'a gitmiş. Hiçbir önemli değil. Adamın buradaki niyeti o zirveye ulaşabilmek için elindeki bütün yani imkanları kullanmasıdır. E burada Müslüman eğer yani imanın devreye girerse Müslümanlar için e ne oldu? Sen bu niyete giderken günaha girmemen lazım. Niyet bu yolda seni diri tutan. Yanlışa sürüklemeyen hedefinden saptırmayan. Yani hedef bir nokta dedik. Evet. Sadece tek bir noktayı hedeflemek. Niyet ise bir yolda sürekli hareket etmek. Niyet yolda olmayı gerektiriyor. Evet. Aslında bunun e, psikolojik bir boyutu da olabilir. Ya bugün hani öğrencilerde de var ya işte hangi mesleği seçelim, ne yapalım, ne edelim. Ta. Büyüyünce ne olacağım? Ne olacağız mı demeliyiz, ne yapacağız mı demeliyiz? Yani hı. aslında makarayla biraz da güzel gündeme geldi. Hı hı. Ben büyüyünce adam olacağım. Hı hı. Yani hakikaten önce adam yani Adem Hazreti insan olmak lazım. Önce çocuğun niyetini, hedefini yani ona göre üst çıtaya tutmak lazım ki her zaman kendini geliştirebilsin. Yani tek bir şey gibi düşünelim ya bir tane yolun var senin yolun on şeritli. Sen bunu hedefi koyarsan dersen ki yani atıyorum buna doktor olmak bunu tek şeridi düşürüyorsun. Ama işin sonunda bir yerde bir hizmete bağlarsan veya Geniş çaplı bir niyete bağlarsan, yani niyetin yerine başka bir şey dolduramıyorsun çünkü. E sen o yolun genişliğin her şeyini kullanırsın ki. Mesela geri gelip sağa geçersin, yeri gelip sola geçersin. E buradaki iman ne diyor? En sağa geçersen diyor, bak günaha girersin. Yani Allah korusun şirke girersin. Biraz daha böyle içeriden git. Yani seni yolun kontrolünü sağlayan da aslında burada iman. Yani o yollar ne güzel oldu aslında tek şeritli bir yolda gidiyor. O tek şeritli yolda önünde bir tane araç var durmuş, motoru durmuş. Geldi arkasında yol bitti onun için. Ama bahsettiğin gibi o 10 şeritli yolu kullanmaya çalışırsa geçersin, kolay sola geçer. Geçersin. Bu bir şekilde o nihayete varır. Yani hedefe olan kişi tamam belki hedeflerine ulaşanlar oluyor. İnsanlara da bunları nazara veriyorlar. Hani bugünkü kişisel gelişim olaylarında ama o hedefe varamayan çok da insan oluyor. Yani bu gençler de çok büyük psikolojik bozukluk yapıyor. Hı hı. Yani teknoloji babından girdik. En güzel örneklerden birisi de El Cezeri. Hı hı. El Cezeri normalde medresede eğitim alan bir talebeydi. Yani işin sonunda molla, muallim, mürebbi olacaktı. Ama ne oldu? Hocasına hizmeti de var kendi öğretmenine, mürşidine, mürebbisine dedi ki ben hem hocama hizmet etmem lazım, hem ilmi öğrenmem lazım, hem de gelen misafirlere bakmam lazım. Bunu ben en kolay nasıl yapabilirim? Hem işin ucunda bir hizmet var, hem işin ucunda Allah'ın rızası var, hem ilim var. Yani bir adamın, Müslüman olması gereken. Ve bu adamın bir niyeti var. Çok da önemli nokta. Evet, Allah'ın rızasını kazanmak. Yani sonu yok çünkü Allah'ın rızasını. Her türlü yapabilirsin. Ne oldu? Matematik öğrendi, fizik öğrendi, e, teknik öğrendi, biyoteknik öğrendi. İlk robotu icat eden adam oldu. Yani el dizilerinin kendi e, gelen misafirlere çay dağıtan bir robotu vardı. Yani bugün bile yok. Bazı geçmiş dizilerde onun bir yani şey oldu, hikayesi aslında benzetilmesi oldu da. ...komedi dizisiyle görmezden gelindi. İyi robotu babür müydü? Evet. Öyle bir tane değil mi? Aynen. Yani ya gerçekten de öyle. Bugün e, gençlerimiz... ...hedef hedef hedef diyor. O hedefe varamayınca bu defa psikolojik bir yıkım yaşıyor. Halbuki hedeflerini silse... ...yerine bir niyet sahibi olsa... O niyet doğrultusunda bir yola revan olacak, ömrü boyunca yürüyecek, çalışacak ve bu çalışmanın getirdiği mutlulukla bile aslında hayatını devam ettirebilecek. Öbür tarafta bir hedefe odaklanıyor insan. Bir anda yapamayınca her şey yıkılıp gidiyor. Bütün her şey yerle bir oluyor. Yani gençliğin o psikolojisi <gülüyor> bitiyor, düşüyor. Biz bunu da yapamadık. Biz zaten ne yapabildik ki deyip bütün her şey salıyor ondan sonra. Tabii insanın, handelik ya Müslümanın bir noktada durup niyetlerine bakıp, niyetlerini tazeleyip Allah rızasına çevirmesi lazım. Ama burada da başında biri lazım herhalde. Çünkü bir Yunus Emre örneğimiz var mesela. Yani abi gene bak işin de oraya bağlı nefisle mücadele. Nefisle mücadele edebileceğin kim var? Sana yol gösterecek Mürşid-i Kamil. Hı hı. Yani bir yaşam koçuna, bir antrenöre ihtiyacın var. Hı hı. Seni senden yani senin içindeki o kafir yaratı senden daha iyi tanıyan hı hı. onunla mücadele etmiş. Onla savaşı geçmiş. Senin karşında neler çıkarabilecek bir mürşid Kamil Yani Şimdi abi Yunus Emre bir medrese okudu. Şeriat ilimlerini öğrendi. Fıkıh ilimlerini öğrendi. Geldi bir yere kadı oldu. Adalete hizmet edecekti. Evet. Ama halka ee, hizmet edecekti. Evet, demek ki orada e, niyette bir problem vardı ki mürşid-i kamili geldi, onu buldu, tuttu, yakaladı. Aldı medreseye. Sen bir <gülüyor> niyetini düzeltti. Sen biraz bir burada bir temizlik yap. Hı hı. Yani öyle uşaklarla temizlikçilerle olmaz. Önce bizim temizliğimizi yap. Ondan sonra gönüllülerin temizliğini yaparsın dedi. E sonra oldu Yunus Emre oldu yani. Ya abi ilk, ilk haftadan beri konuştuğumuz her sohbette yine iş dönüp dolaşıp nefisle mücadeleye, oradan da gelip mürşid-i e bağlanıyor. Ha yani işin başlangıcız gene dili tutmaya mı geliyor. Yani diye e de bağlanıyor ola her seferinde. Zaten abi bu konuların hepsi böyle bir zincir gibi ya bir zincirin halkaları gibi araya bir boşluk bırakmak gibi bir şansımız yok yani Müslümanın hayatında böyle bir boşluğa yeri yok. Yani şöyle bir şey var tamam e, imkan dahilinde olmadığı zaman Müslümanın yaptığı niyet amel oluyor. Ama evet. Müslümanın e, imkanları oluştuğu anda o amel de o Müslümanın borcu oluyor. Yapmadığı zaman o niyetlerinde bir kıymeti kalmıyor. Yani örneklerle inan anlatalım Çocuk medreseye gitti, niyet etti, alim olmaya. Hı hı. Yani insanlara faydası olsun, dini öğretelim, anlatalım diye. Yani takdiri ilahi genç yaşta öldü. 17-18 yaşında. E, mahşer meydanında ismi Alim Semih gel dediğinde ben alim değilim. Hı hı. diyor. Yani Allah, yani Cenallahu Celle de diyor ki, sen alim olmaya niyet ettin. Ben senin niyetini kabul ettim, yapmışsaydım. Ve o niyet üzerine oldu tabii. Ya yani niyet önemli. üzerine. Abi tamam niyet dedik, amel dedik. Ama yine benim kafamda çok oturmadı. Ben matematik seviyorum biraz biliyorsun. Bana bunu rakamlarla anlatabilir misin? Evet. Benim pek yoktur ama yani sana dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Abi rakamları seri düşün. Hı hı. En başa biri koyduk. Hı hı. Bu bizim niyetimiz. Biz bir kere niyet ettik. Bundan sonraki yaptığın her amel bu niyetin peşine gelen bir değer. Yani sen burada ne kadar çok Allah rızası için amel işlersen o kadar çok hanem büyüyor. Bunu ister bin yaparsın, ister milyar yaparsın, ister trilyon yaparsın. İstersen bir ile bırakırsın. Bu sana kalmış bir şey. Tabii bir de o baştaki bir olmayınca sondaki o sıfır. sıfırları yani Sıfır. Yani. Sıfır elde var, sıfır diyorlar ya. Müslümanın gerçekten de bir niyet olmadan bir nihayete varması mümkün değil. Yani inşallah kültürünü oturtmak gibi bu niyet kültürünü de oturtmamız lazım. Biz sadece işte niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya, oruç tutmaya derken niyet ediyoruz. Tamam. Aslında e, ya evden çıkarken niyet etmemiz lazım. Eve dönerken niyet etmemiz lazım. Çünkü e, bu kültür sürekli niyet etme kültürü Müslüman'a niyetini hatırlatıyor. Biz niyetlerimizi unutuyoruz. Bizim amacımız neydi? Evet, Bir yerden sonra amacımızı unutuyoruz. Evet. Yani, öylesine yaşamaya başlıyoruz. O yüzden o kültürü de ya, biraz hatırlamamız lazım. Niyet ettim Allah rızası için evimin maaşiyetini kazanıp evime dönmeye dediğimiz zaman bunun en zirvesi Evliyaullah, Piller, Ebü, Büyüklerimiz, Üstatlarımız. Yani bu yola çıktıklarında direkt dedikleri şu. Ya Rabbi biz niyet ettik senin rızan için yaşamaya. Evet abi adetimizi bozmayalım. Yine şöyle işin hakikatini kısaca özetleyelim amel ve niyet konusunu. Abi insan gemi misali. Ameli yelkeni. Niyeti ise dümeni. Sıratı müstakimse rotası. Dümeni olmayan rotasında ilerleyemez. Yelkeni açık olmayan gemiye de hiçbir rüzgar yardım edemez. Ağzına sağlık abi, Allah razı olsun. Haftaya da inşallah Ramazan geliyor. Oruç bahsine biraz böyle dilimiz döndüğünce değmeye çalışırız inşallah. Zaten niyet konuştuktan sonra oruç niyet Ramazan. Ettim. Allah rızası var. için Ramazan orucunu tutmaya de Güzel olur. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.